Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün 27 Mart Pazartesi günü, Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi, Yavuz Selim Parkı'nın önünden başladık. Şehir içini dolaşmaya, şehir içini anlatmaya devam edeceğiz. Üzerinden. bir aydan fazla zaman geçti yol başında olan bitenleri özetlemek gerekirse bir taraftan yıkım faaliyetleri devam ediyor acil yıkılacak binalar var ağır hasarlı binalar var çok fazla sorular geliyor ee, binalar ne zaman yıkılacak sıra ne zaman gelecek gibi açıkçası net bilgi alamıyoruz arkadaşlar Görevlilerden abattaki yetkililer iş makinesi operatörlerine sabahtan liste veriyorlarmış. Operatörler de o listeden hareketle yıkımlara başlıyorlarmış. Tabii illaki kendi içlerinde bir belli bir düzen sıra vesaire vardır ama biz vatandaş olarak tabii bunun sıralamasını düzenini hangi mahalleden, caddeden, sokaktan başlanıyor gibi. Bunu maalesef bilemiyoruz. Diğer taraftan da tabii e, hasarlı evlerden insanlar eşyalarını çıkarmaya, taşınmaya bazıları şehir içinde başka yerlere taşınmaya çalışırken bazıları da şehir dışına gidiyorlar maalesef. Maalesef dediğimden kasıt yanlış anlaşılmasın. Tabii hani yer bulamadıkları için Veyahut artık hayatı daha başka yerlerde sürdürmeye çalışma çabasından kaynaklı. Geçenlerde dikkatimi çekti. Sadece merakımdan, sahibinden sitesine girdim. Hem Gölbaşı'na hem Adıyaman sitesine baktım kiralık daire var mı diye. Bir tane bile kiralık daire yok arkadaşlar. Şimdi hal böyle olunca evi yıkılmış veyahut ağır hasar almış veyahut acil yıkılacak insan ne yapsın? Vatandaş ne yapsın? Ev bulamıyor. Çadır, konteyner çıkıyor, çıkmıyor veyahut sıra ne zaman gelecek gibi durumlar var. Öyle olunca da insanlar e, yani bir çözüm arayışında. Mecburen bir çözüm arayışında. Yaklaşık 2 haftadır aralıksız ve şiddetli devam eden yağmurlar vardı Gün de yağmurlar yayıyordu Bugün Allah'tan Hava biraz güneşli Tabii ben de o şiddetli yağmurlarda Çadırdayken hasta aldım Bir kaç gün hastaydım O yüzden videolara biraz ara vermek durumunda kaldım Daha önce de söylemiştim Zaten eklem romantizması hastasıyım 5 tane ameliyatım var O yüzden biraz Hastalığı atlatana kadar mecburen dinlenmek zorunda kaldım şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz tabi şu an yoğun bir şekilde gündemde olan en önemli konulardan bir tanesi ise Gölbaşı'nın taşınma mevzusu yani özellikle asfaltın alt tarafı Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi bölgesinde çok ciddi yıkımlar olacak Tabii ki ayakta kalan binalara dokunulmayacak oralarda yaşam devam edecek ama işte bu deprem konutları tokiler şu an ağırlıklı bir şekilde yukarı çöp tarafına taşınacağı gibi bir durum söz konusu ama tabii net değil. Tabii insanlar doğal olarak yol bırakmayız diyorlar, yol başından ayrılmayız diyorlar. Yani bunun altında yatan nedenlerin çoğu tabii ki yaşanmış anılar var, hatıralar var, yaşanmışlıklar var. Yani duygusal bağlar var ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani bilim adamları özellikle geçen seneden bugüne gölbaşı üzerinde yoğun bir şekilde araştırma faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Burası birinci derece deprem bölgesi olduğu için ben de şahittim. Yani birkaç defa geldiler gölün tabanında da bay hatlarında inceleme yapmışlardı geçen Eylül ayında. Yani şimdi bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani bilime de dinlemek lazım. Bilime de kulak asmak lazım. Şu an hali hazırda depremler devam ediyor. Sallantılar devam ediyor. Dün gece yine yaşadık. Bunlar olurken yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Şu an bilim adamlarının söylediği şey burada yoğun bir şekilde zemin altında, toprak altında kaymaların olduğu. Yani hem bir ufaklı deprem üreten hem de deprem üretmeyen Yer altında kaymaların olduğundan bahsediyorlar. Şimdi bunlar varken de yani iki yöntem ortaya çıkıyor. Ya bu binaları bu bölgenin doğal şartlarına, coğrafi şartlarına uygun bir şekilde e, buradaki binaları inşa edeceksiniz. Yani öyle 7 kat, 8 kat, yok 2 kat altın dükkan, yok üstünde teras kat gibi böyle e, artık adını siz koyun. Farklı yöntemlere girişip Böyle 7 kat, 8 katlı binalar dikmeyeceksiniz ya da e, şehri, şehirden yani bu depremden, pay hattından uzak bir yere daha güvenli bir şekilde binalar inşa edilecek. Yani bu yöneticilerin, ilçe üzerinde söz sahibi olanların dikkate olması lazım. da böyle zamana meydan okuyan, yaşanan doğal afetlere meydan okuyan eski bir ev var. Hemen yanında bir apartman Yunus Emre apartmanı. Bu apartman da tabi depremden ciddi zarar görmüş. Evet, yol başında böyle yollarda çok derin yarıklar da var. Bunlar zaman'a perdeleri. Bir tarafta Kızılay'ın çadırı, diğer tarafta Çin'in gönderdiği çadır. İkisi i̇şte yan yana. Bu sahil evleri sitesini çok soran vardı. E, Dronla çektiğim zaman tabii gözünüzden baktığınızda çok bir şey yok gibi görünüyordu ama böyle yanına yaklaştığınızda içine girdiğiniz zaman zeminde Girelim. Evet gördüğünüz gibi Burada çökme meydana gelmiş Herhalde bir yarım metre, bir metre çöküntü olmuş, değil mi? dü böyle kapı pencereler sütülmüş. Yani zeminde sıvılaşma olduğu için görüyorsunuz binanın bodrum katında şu an kamerada ne derece görünüyor bilemiyorum ama binanın bodrum katını su basmış durumda. Hatta burası da merak ettim bir saniye. Sanki ev gibi görünüyor. Bir bakayım insanlar özellikle buzdolablarındaki gıdalar hep bozuldu. Evet burası yani gördüğünüz gibi sitenin altına bodrum katını da su basmış durumda. Yaklaşık yarım metre gibi böyle su var burada. Yani ben drone ile çektiğim zaman burayı sorun yok gibi görünmüştü bana. Ama şimdi sitenin işine girdiğimiz zaman buradaki yarıkları, çatlakları, çöküntüleri daha net görmüş olduk. Evet. Dolayısıyla bu kadar insan ne yapacak? Mecbur taşınıyor. Gölbaşı ilçesinde yeni mahalle mevkiindeyiz. Buradaki tek katlı binalar da ciddi zarar görmüş. İnsanlar böyle çadırda kalıyor. Böyle su yonları var. Görevliler tarafından tahsis edilmiş. Bu su depolarındaki sularla ulaşık olsun, çamaşır olsun yıkamada yaşlanmıkları yola. Görüyorsunuz. Yani burada ciddi hayat mücadelesi var. Geçmiş olsun dostum. Sizi çekmeyeyim de. Sizi çekmiyorum. Gölbaşı dışında yaşayan gurbetçiler falan var ya. O insanlar çok merak ediyorlar mahallelerini, sokaklarını. Ben buralıyım, kenırlıyım. Çekip onlara gösteriyorum. Ben i̇nternetten gösteriyorum ki işte insanlar evlerini görsün, memleketin halini görsün. İşte kimi geliyor, kimisinin yaşlığı var, yaşlısı var, çoluğu var, çocuğu var okula gideni var. Herkesin bir derdi var. Evet. Okullar sözde açılacaktı bu ayın 27'sine. Ne oldu? Genel miktar oldu. Ne diyorlar peki? Evet. Okullar ayın 27'sinde hadi geçmiş olsun teyze. Ayın 27'sinde açılacaktı. Ama yine miktar olmuş durumda. Burada da bu göksuların binası yıkıldı. Bina depremin ilk gününden beri beni korkutuyor. Yani eğilmiş, lan yatmış durumda ve zeminde çöküntü var. İnsanın üzerine devrilecek gibi duruyor. Onu da herhalde yakın zamanda yıkarlar. Buradan Özdemir Pastanesi'ne doğru ciddi bir yıkım vardı. geçes yol kapalı. Böyle ara sokaktan bir. Evet, burada Eret Baba Camii'si. Bunun da minaresi devrilmiş durumda. Camide de na bakalım bir kasabaya dönüştü. Kaldığı yeri şu anda Kuş Kaldırmaya çalışıyor Burada bir zamanlar bu vardı. Burası soldaki Gri boyalı yer Rahmetlik dedemin evi Onun yanındaki yer Rahmetlik Şakir ömrümün evi devam ediyor. Burada uyarların içeriyle Türksel bayisi vardı.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 bu den, lens arasında Son bir daha bir bakayım, geriye döneyim. Sokağın son durumu bu şekilde. Yaşadığım, oturdum evi de size göstereyim. Bu yol işte benim çocukluğum çocukluğum sürecince sürecince yürüdüğüm yol geçtiğim yollar mahallemiz sokakımız.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 gidiyorduk. Bu sol tarafta rahmetli ki oruç ustanın marangozu vardı. Bu marangozda da kısa bir süre çıraklık yaptım. Yani haftalık falan alma yok. Para alma yok. Haftalığımız kesilen odunlardan, tahtalardan arta kalan tahta parçalarıydı. Bazen talaştı. Onları alırdık. Evimizdeki sobada kışın yakardık. O çocuk halimizde evimizin o kışlık yakacağına kendimizce, kendi çapımızca biraz destek sağlardık. O da bizi mutlu ederdi. O yani. Daha sonra Berber'e girdim. Berber'de insanların tıraş sonrası sırtını silkeleyerek aldığımız bahşişlerle de işte babamıza yük olmayalım diye kendimizce çorap alırdık, atlet alırdık, iç çamaşırı alırdık. Kitap kırtasi ihtiyaçlarımızı işte kısmen karşılayabilirdik. O da işte bizi mutlu ederdi. Kendi paramızı kazanıyor olmanın bir mutluluğu vardı. E Tabii emekli bir memur, beş tane okuyan çocuk ailede olunca çocuk ya da büyük ol bir şekilde aile ekonomisine katkı sunma gerekliliği zorunluluğu Küçük yaşta zihnimize işliyordu. Evet arkadaşlar şimdi Gölbaşı Tokar Çarşısı içerisinde de detaylı çekimimizi yaptık. Röportajımızı da yaptık. Onu da kanalda yayınlayacağım yine. Burası bildiğiniz gibi Gölbaşı Otogarı hemen karşısında Gölbaşı Tokar Çarşısı böyle kurulmuş durumda. Ben şimdi hemen motosikletle meşimden hızlı bir şekilde geçeceğim ama dediğim gibi detaylı videoyu ve röportaj videosunu kanaldaki videolardan takip edebilirsiniz. Halle aralarını çekmeye devam ediyoruz. Gölbaşı Otogarı da çok sorulan yerlerden bir tanesiydi. O depremin ilk zamanlarındaki gibi Gölbaşı Otogarı'nda hengame e, yok. O karışıklık o çadır durumları o ateş yakmalar falan yok artık. Tamamen kaldırıldı. Otogar normal eski düzenine geçti. Araçlar Çalışıyor, otobüsler seferlerine devam ediyor. Şu minibüsleri merak ediyorum. O minibüsler çalışıyor mu? Bir de onları sorayım. Görebilirsen birilerine. Kanalın bir ay önceki videolarına girdiğiniz zaman otogarın halini o zaman görürsünüz ve gözlerinize belki inanamayacaksınız. O depremin ilk günlerinde buralar felaket durumdaydı. Maraş. Malatya arabaları var. Hemen sorayım. Hocam kolay gelsin. Adıyaman'a minibüsler çalışıyor mu? Çalışıyor. Adıyaman'a hangi saatlerde çalışıyor? Saat başı mı? Evet, minibüsler çalışıyor. Biliyorum o kanaldaki Bir ay 40 gün önceki Videolara baktığınız zaman Otogarın deprem sonrası halini Gördüğünüz zaman Şaşıracaksınız Yani Ana baba günü gibiydi bra tarafta Mini Hal'in olduğu yer yıkıldı. Şu eski öğretmenler bojmanı ağır hasar almış durumda. Son tarafta adeta Fenerbahat haline gelmiş bir geriye yatmış pilav vardı. Onun da şu an bitim çalışmaları devam ediyor. Sağ tarafta işler ekmek fabrikasının olduğu yer, bitişinde mobilyacılar, onun bitişinde tarım kredi marketi vardı, onlar da falan yıkılıyor. İnsanları görüyorsunuz, mekazdan kurtara eşyaları kurtarmaya, çıkarmaya çalışıyorlar. Varysa. üzerine gireceğim ben 1980'li yıllarda deprem sonrasında yapılmış evlerde bunlar yani yaklaşık 40 yılın üzerinde binalar bunlar yani muhakkak içlerinde içten hasar almış olan yerler vardır ama yani yaptığım drone çekimlerinde de böyle ciddi hasar ciddi yıkım ben görmedim Niye? Çünkü bölge mimarisine uygun yapılar. iki katlı yapılar. Öyle alt kata iki tane iki kat dükkan, üst kata teras bilmem ne mantığıyla saçma sapan yapılan 7-8 katlı bina değil bunlar. Yani çok daha farklı şeyler de söylerim tabi de. Şimdilik sesimi çıkarmıyorum. O yüzden buralarda mesela can kaybı öyle olmadı. Diğer o yeni yapılan 7-8 katlı binaların aksine bu afet evleri Sağlam ayakta duruyorlar. Sadece bir tane evin ahır kısmında çöküntü olmuştu. Orada da can kaybı olmuştu o. Çünkü tam oradan geçiyormuş. Gördüğünüz gibi burada insanlar çadır, çadırlarda kalmaya devam ediyorlar. Yani şöyle tabii ki hasar alan yerler var. Duvarlarında çatlamalar var ama her şeyden önemlisi can kaybının olmaması. Yani o göğü yararcasına dikilen 7-8 katlı binalar gibi böyle ilk depremde tuzla buz olmadılar. En azından can kaybına neden olmadan ayaktalar. Niye? Çünkü dönemin görevlileri düşünmüşler, taşınmışlar. Anlamasını yapmışlar. Bölge mimarisine uydum ki burası birinci derece deprem bölgesi olan bir yer, ona uygun, coğrafyaya uygun, yapılar işaretmişler ve dro yapı iki kat, bitti gitti. Arabanın bir tanesi yaklaşık bir metrelik bir kura düşmüştü. O da buradaydı daydı. da galiba kapatmışlar. Kura Evet. evet Eski arşiv videolarından görebilirsiniz. Evet şu şu evi ben drone Hatta hocam geçmiş olsun Bu bölgede mi oturuyoruz Ben de gölbaşılıyım da buraları çekmeye İnsanlara göstermeye çalışıyorum Sizin bildiğiniz bu afet evleri bölgesinde Siz de çekmiyorum bu arada Afet evleri bölgesinde böyle çok ağır alan bina Herhalde bir bu var değil mi Başka var mı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 daha var abi bizde. Bu bölgede oturan arkadaşımız sağ olsun bize rehberlik ediyor. Kendisi bu muhallede oturduğu için daha iyi biliyor tabi buraları. Bakın arkadaşın da söylediği gibi burası böyle çökmüş. 3 metre çöktü abi. 3 metre. Evet abi. Burası şöyle bir metre bir şeydi. 3 metre hmm. yani 2 metre böyle ayrıldı. 3 metre de bir mesafe oldu. Hı. Hmm. Yani şu yarıkları görüyorsunuz abi. Evet arkadaşlar burası Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Gölbaşı ilçesinde de Afet Evleri diye geçen Yımarsinan Mahallesi. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metrelik bir yarık oluşmuş. O yarığın içerisine ev çökmüş.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 yer vereceği'ler. Gelmişken Yani bu doğal afet sürecinde Kahramanlar gibi Mücadele eden Doktorlarımıza, hemşirelerimize Sağlık görevlilerimize, Sağlık çalışanlarımıza da Teşekkür edelim Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar O depremin ilk iki günü ben burada Hastanedeydim Burada yaşadıklarımı belki Ömür boyu Unutmayacağım şeyler yaşadım yani araba içerisinde ameliyata da şahit oldum. Ee, yaklaşık 50'den fazla hayatını kaybetmiş insanların bedenlerini taşıdık. Koridorlara koymak zorunda kaldık. Doktorlar öyle söylemişti çünkü. Yani acilin girişindeydim. Araçlar geliyordu. Gelen araçlara soruyorduk. E, araçta bulunan kişi yaşıyor mu hayatını kayıp etmiş yaşıyorsa hemen orada hazırda bekleyen doktorlara hemen sesleniyorduk onlar gelip müdahale ediyorlardı e, yok eğer hayatını kaybetmişse bize gösterilen yere eğer kimsesi yoksa yakını yoksa battaniyelerin içerisine taşıyıp e, oraya koyuyorduk 50'den fazla hayatını kaybetmiş insanımızın cansız bedenini o şekilde taşıdık yani parmaklarını kaybeden, ayaklarını kaybeden insanları gördüm. Eli bir tane amca sadece işaret parmağı kalmıştı. E, bütün parmakları kopmuştu. Ama hala kızım diyordu. E, en kaz altında kalan kızı için maalesef hem, ağabeyi, hem ağat yakıyordu. Onu da gördük. Yani insanlar acılarından dolayı feryat ediyorlardı. Ağrı kez Doktorlar Hemen gelip hareket yapmaya çalışıyordu O günler bir de Yağmur falan da yağıyordu Şiddetli yağmur da vardı Kar da vardı Tabi insanlar hastanenin içinde değil Dışarıdaydı Kendimiz Kendimizce çöp poşetlerinden Böyle açıp insanların ıslanmasın diye üstlerini örtüyorduk Battaniyenin üstüne çöp poşetlerini örtüyorduk ki O battaniyeler ıslanmasın diye Tabi ben en son Hamile bir bayanın minibüs içerisinde karnının kesilip sezeryan yapılıp bebeğinin sezeryanla alınıp o bebeğin de canını kaybetmesine sahip olunca artık dedim daha fazla duygusal olarak dayanamayacağım. Oradan çıkıp şehirdeki yardım faaliyetlerine katıldık. Ben yardım dağıtımları bir taraftan bir çekimler. Günlerimiz o şekilde geçti. da yardımı dağıtımları devam ediyor. Önceden isim yazdırıyorsunuz. Kimliğinize bakılıyor, TC kimliğinize bakılıp burada yaşayip yaşamadığınız kontrol edildikten sonra gıda paketleri veriliyor. hocam böyle çekim yapıyorum. Buralıyım yerel vatandaşım. lerindeyiz. Fay haftanın Karanlık olduğu için, miktar saati yaklaştığı için yemek rahatımı başlamış. İnsanlar yemeklerini alıyorlar, sularını alıyorlar.